Arkadaşlar merhabalar. T.Y.T. AYT Geometri Full Tekrar Kampı'nda 9. gün 2. videodayız. Bugün ne yapıyorduk? Yamuk yapıyorduk. Ve 2. videoda yamuğun yeni nesil sorularından bahsedeceğiz. Evet sayfa numarası 76'nın sağ tarafı. Sonra 77 ve 78 ve 79'u işleyeceğiz sizinle birlikte. Hadi bakalım dersimize başlayalım. Örnek 16'dayız. Yukarıdaki ABCD yamuk şeklinde verilen kağıdın ön yüzü pembe, arka yüzü sarı renktedir. Bu kağıt paralel şekilde olmuş şu doğrular ve burası k iken burası 3k verilmiş. Burası k, burası da 3k vermiş. Olacak şey LV boyunca katlanak şekilde elde ediliyor. Bir kere öncelikle şuradaki AB uzunluğunu ben bulayım. Şurada 6 var, 15 var. Şuradaki uzunluğu ben nasıl bulacağım? Şöyle paralel çizip de burası 6, burası 6 deyip sonra buraya 9 kaldı deyip 3/4'ten bölü 4'ten dolayı şuradaki uzunluğu da bulabilirsiniz arkadaşlar. Ama velakin biz bunu yamukta böyle üçgende de göstermiştik zaten. Şurada 3 burası K'ya. Şimdi şuradan şuraya ne var? Hocam 3K var. 3K'da 6'dan 15'e kaç yükselmiş? 9 yükselmiş. E 3K'da 9 yükselmişse K'da kaç yükselir? K'da 3 yükselir diyeceğiz. E buradan da buraya K var. E K'da da 3 yükselecek o zaman 15'ten 3 yükselttiğin zaman burayı 18 deyip daha kolay bir şekilde bulabiliyorduk. Evet AB kenarını 18 bulduk. Zaten bir katlama yapılmış. Katlamada ne yapıyorduk? Öncelikle eski haline şöyle bir geri getiriyorduk. Eski haline geri getirelim bakalım şekli. Getirdik şöyle ve şuradaki uzunluğu 18 bulduk. Şuranın da 6 olduğunu biliyoruz. Değil mi? Şuradaki uzunlukta 15 olduğunu biliyoruz. Peki devam edelim sunum. EF boyunca katlandığında o oranlama olacak şekilde EF boyunca katlanarak şekilde elde ediliyor. Evet açtım ben bunu. Şu katlamada üst üste benen kenarlar birbirine eşit olacak. Ve burada dikkat et burası k. Ve burası 3K'ydı. Şimdi burası da K mı oldu? Katladığında evet. Aynı şekilde burası A iken burası da 2A oldu. Ve aynı şekilde burada 3'e 1 oran varsa burada da 3'e 1 oran vardır deyip 3'e A, 3A'ya A şeklinde söyleyebiliriz bunu. E burası A ise burası da ne olacak? A olacak. E burası da toplamda 3A olduğunu biliyoruz. Şimdi katlamada üst üste binen kenarlar birbirine eşit. Üste binen açılar da birbirine eşit. Hocam bu açıyla bu açı eşit. Bu açı eşit diye böyle karışık açıları genelde yazmıyoruz. E burada kaçıyla burada kaç eşit? Ya da şuradaki kaçıyla şuradaki kaç eşit? Tamam. Şurası alfa iken burası da alfa mı? Evet. Katlamada üst üste açılar eşit. Hocam şunlar paralel. E şöyle Z'den dolayı şu çizgi buraya geliyor. Hala paralellik devam ediyor. Z'den dolayı burası da alfa oldu. A ikizkenar çıktı. Yani burası K iken burası da ne oldu? K oldu. Ve sonra ne oldu burada? E, bunun tamamı 3K'ydı. Buraya 2K kaldı. Aynı şekilde ikizkenar ikten burası da A olur. Buraya da ne kalır? 2A kalır. Peki şimdi bizden ne isteniyor? Katlamadan sonra kağıdın AB kenarının dışta kalan kısımları kırmızıya boyanıyor. Bak şu kısımlar AB kenarının dışta kalan kısımları. Buraları kırmızıya boyanıyormuş. Buna göre diyor kırmızı boyalı uzunlukların toplamı kaç santimetredir diye soruluyor. Şunların toplamı soruluyor bize. Öncelikle 18 ise şu uzunluğunun 18 olduğunu biliyorum. E ben burada şunu bulursam olay bitti. Biraz önceki yaptığımız mantıktaki gibi şuradan şuraya bu sefer 6'dan 15'e kaç yükselmiş? 3K'da. 3K'da 9 yükselmiş. 9 yükselmiş. E 3K'da 9 yükselmişse eğer K'da kaç yükselir o zaman? K'da 3 yükselir. E buradan buraya K'da 3 yükseliyorsa eğer şuradan şuraya da 2K var. 2K'da da 6 yükselmez mi? 2K'da 6 yükselir. E o zaman 6'dan 6 yükselttiğin zaman burayı kaç buluruz? 12 buluruz. Şimdi dikkat. Burası kaçtı? 18'di. Şu uzunlukta 18 olacağından bizden de X artı Y istenli X artı Y artı 12'nin de ne olduğunu biliyoruz. 18 olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla X artı Y'yi de böylelikle kaç buluruz? 6 olarak buluruz. Yani kaçıncı soru? 16. soru böylelikle ne çıktı? Denizli çıktı. Geldik bir sonraki soruya. 17. sorudayız. Şimdi neler verilmiş? Şekil 1'de verilen ABC'de X kenar bu şekilde kağıtların 3 tanesi kullanılarak şekil elde ediliyor. Peki. Şimdi bu ACB'de 5 kökki 7 ve üst taban 7 ve burası da 9. 5 kökki 7 ve 9. Burası da 5 kökkiymiş. İkiz kenar yamukmuş burası. Değil mi? Öyle söylüyor. Evet. Tamam. Arkadaşlar ikiz kenar yamukta ne yapıyoruz? Dikmeler. Çok önemli. Ya köşegen ya da dikmeler. Şu dikmeleri şöyle bir çizersem eğer ben. Bakalım güzel bir şey çıkacak mı? Şöyle çizdim dikmeleri. Dikmeleri çizdiğimde şu parçalar birbirine eşit mi? Eşit. 7 ise 7 e, tamamı 9'da 2 kaldı bunlara. Yani bunlar da 1-1 yaptı. Bir pisagor bağıntısı yaparsam şuradaki yüksekliği bulurum. H kare eşittir. 5 kökkinin karesi eksi 1'in karesi olacaktır. Bu 50-1'den H kareyi 49 bulduk. Ve H'ı da böylelikle kaç bulduk? 7 bulduk. H 7 çıktı. Aa, şurada da bir kare oluştu o zaman. 7-7-7-7 şeklinde olduğu için. Tamam. Şimdi... Bu arada bizden ne isteniyor? Kale uzunluğu isteniyor. Kale uzunluğunu bulurken 90 dereceye karşılık getirmem lazım. Şurada dik çizdiğimde yukarıda bulmuştuk. Şu dikmeleri çizdiğimiz zaman şuradaki parça bir değil mi? Evet burası 1. Alt tabanın e, 9 olduğunu biliyorum. Şu alt taban 9. Buraya 8 kaldı. Alt taban 9. E, buradaki yüksekliği de biz ne bulmuştuk? 7 bulmuştuk. Ve burada bir pisagor bağıntısı var mı? Var. Bir kenar kaç? 7. Diğer kenar kaç? İnşallah 24'tür. Bakıyorum 8, 7 daha 15. 9 daha kaç yapıyor? 24 yapıyor. 7, 24, 25 üçgeninden burayı da ne buluruz? 25 olarak buluruz. Yani kaçıncı soru? 17. soruyu böylelikle denizli bulduk. Geldik 18'e. Şekilde iç içe verilen yamuklar benzerdir. Benzer. Arkadaşlar sadece benzerlik üçgende yok. Bu şekilde bak taban açıları şöyle eşit. Bu taban açıları şöyle eşit. Hocam şu açılar zaten eşit. Aynı karaladım. Şu açılarda birbirine eşit olmak zorunda değil mi? 4. 4. Şu çizgi nokta karaladığımın 360 atama anlayan çift çizgi. Çizgi nokta karaladığımın 360 atama anlayan çift çizgi. Evet. Bütün açıları eşit olan yamuklar benzer yamuklardır. E benzerlik oranı ne? Noktanın karşısındaki ya da bu karaladığımla çift çizginin kenarıyla karaladığımla çift çizginin kenarı oranları. Yani 2 bölü 3 benzerlik oranı. E benzerlik alan ilişkisi neydi? Benzerlik oranın karesi alanlar oranı. 4/9 sakın 4/9 işaretlemeyin. Allah'tan yok zaten. Burada kalan 4A iken tüm alan 9'a a Şuradaki alana ne kaldı o zaman? 5A kaldı. Bizden de ne isteniyor? s 1 2 isteniyor. Yani 4A/5A isteniyor. Cevap da böylelikle 4/5 çıktı. Yani örnek 18 Denizli oldu. Geldik örnek 19'a. Yukarıda 74 cm uzunluğunda halat verilmiştir. Evet, burada 74 cm. Topladığınız zaman görürsünüz su uzunluğu 42 santimetre değil 74 yanlış yazılmış kusura bakmayın. 74 santimetre olan şekil 1'deki ipin üzerine verilen ölçülerde işaretleme yaptıktan sonra ipi YZT noktalarından kıvırarak şekil 2'deki yamuğu oluşturmuştur. Arkadaşlar biz XY arasını ne biliyoruz? 7 biliyoruz. YZ arasını kaç biliyoruz? 15 biliyoruz. Yani şurası 15 sonra şurası 32 TZ arası 32'yi yazdık ve burası da kaç kaldı? 20 kaldı. E, Cansu X'e uzunluğu ne kadar ölçer diye söylüyor bize. Şimdi arkadaşlar ne yapacağız? Valla arkadaşlar yapacağımız hamle şu. Yamukta böyle açılar için içine girmemiş ama e, burada şunu yapabiliriz aslında. Neyi yapabiliriz? Şunu yapabiliriz. Paraya kenar oluşturma yöntemini kullanabiliriz. Başka türlü aklıma bir şey gelmiyor. Çünkü genelde biz paraya kenar oluşturmayı açılar ve kenarlar aynı anda verildiğinde yapıyoruz ama burada bütün kenarlar verilmiş. Hiçbir şey yapamıyorum. Ha, benzerlik var mı diye bakıyorum böyle. Alfanın kollarındaki şuradaki kenar yok ki. kenara açı kenar incelemesi de yapamam. O yüzden tek çare ne oldu arkadaşlar? Paraya kenar oluşturma. Paraya kenarı şöyle oluştursam. X, Z'yi bölüyorum. Paraya kenarı bu sefer hop, şöyle oluşturayım bakayım. Böyle oluşturduğum zaman ne oluyor? Burası 7 iken burası 7 oldu. E buraya ne kaldı? 25 kaldı. 15 iken burası da 15 mi oldu? Evet. E sonra ne çıktı arkadaşım? Burada güzel bir şey çıktı. 15, 20, 25 çıktı. Yani burası kesinlikle 90 derecedir. E burası 90 derece. Benden şu isteniyor ama. Şimdi karşımıza bir 90 derece çıktı mı? Çıktı. Ve şurayı biz ne bulduk? 25 olarak bulduk. Bizden de bir uzunluk isteniliyor. Hmm. Ya bir uzunluk isteniliyorsa. Özel durumlar yoksa. açıortay ortay ve kenar ortay gibi özel durumlar yoksa. Büyük ihtimal nereden çıkıyordu? Ya dik üçgen ya benzerlik. Hocam 90 varsa dik üçgenden çıkıyor mu diye bakarız. Hocam burada ne yapabiliriz? Bunu 90 derece karşılık getireceğiz o zaman. Hop şöyle getirebiliriz. Şuradan bir dik çizsem ben şöyle. Hocam şuradaki üçgende böyle güzel bir şey var. Onu ayrı bir şekilde şu aşağıda göstereyim. Bak şöyle bir dik üçgen var elimde. Şurası 15 burası 20 buranın 25 olduğunu biliyorum. Şu yüksekliği bulacağım ben. Ve şuradaki parçayı falan da bulacağım. Yükseklik nasıl bulunabilir? Öküp da bulunabilir ama alandan gidelim. Alan neye eşittir? 25 çarpı h bölü 2 eşittir. 25 çarpı h bölü 2 aynı zamanda dik kenarlar çarpının yarısına eşit değil midir? 15'e 20 bölü 2'ye eşitir. Bölü 2'ler nonay. Non. 5'e bölsen 4, 5'e bölsen 5. Bir daha 5'e böl, 5'e böl. 3, 3'e 4, 12. Haş buradan 12 çıktı. Hocam burası 12 çıktı. 12, 15 ne üçgeni? 9, 12, 15 üçgeninden. Burası da 9 oldu. E, ben şuradaki Pisagor'dan şu uzunluğu bulabilirim. Bir kenar 12, bir kenar 16 oldu. Yine 3, 4, 5'in katı. 12, 16 ne üçgeni? 20 üçgeninden cevap böylelikle 20 çıktı. Yani sorunun doğru cevabı akçay oldu 19. soruda. Geldik 20. soruya. Ya yollar verilmiş. Bu yolların ortasındaki çizgiler bizim için önemliydi. Hep söylüyorum arkadaşlar. Yolları kafanıza takmayın kardeşim. Şöyle bak soru klasik bir soruya dönüştü. Yamuk sorusuna dönüştü. Burada ne demiş? A B C D E F yolları paralel. Şunlar, şunlar, şunlar paralel. Eyvallah. Yamuk sorusu yani. Verilmiştir. AB uzunluğunu kaç vermiş? Ali Bey uzunluğunu 200 metre vermiş. AE ile BF birbirine eşit verilmiş. Hop ve hop. İkisi kenar yamuk yani bu. Sonra EF uzunluğunu 540 vermiş. Ben ort tabandan dolayı şurayı bulabilirim. Hatta neyse devam edelim. C noktasındaki birinci araç. Sırasıyla ABD noktalarından geçip. Bak. C noktası orta tabandan bulalım. Şu ikisinin toplamının yarısı. Yani 740 bölü 2. 740'ı sen 2'ye bölsen kaç yapıyor? Hocam 742'ye 2'ye bölsek e, bu 700, 350 yapıyor. 370 yapıyor galiba değil mi? Evet şuradaki uzunluğu 370 bulduk. Tamam orta tabandan dolayı. Çünkü buradaki noktalar BD ile DF birbirine eşit verilmiş. Şunlar eşit verilmiş ya orta taban oldu. O yüzden dolayı. Devam edelim. C noktasındaki araç. bir Sırasıyla ABD noktalarından geçip. ABD noktalarından geçip. Yani şöyle şöyle ve şöyle geçiyor c noktasına. Sonra buradan da buraya gelecek. Şurayı kullandı. Sonra ikinci E noktasındaki ikinci araçta, E noktasındaki ikinci araçta şurası hangi yollardan gidiyormuş? CDF noktalarından gidiyormuş. C, D, F noktalarından geçip yine E'ye gelecek o zaman. Tamam. Buna göre diyor, ikinci aracın aldığı toplam yol, birinci aracın aldığı toplam yoldan ne kadar fazladır diye soruluyor. Ay bir soru. Arkadaşım, şunun aldığı yol şuraya bir xx diyelim. Bunun aldığı yol şu ikisinin toplamı kaç yaptı? 570 artı 2x değil mi? Evet 570 artı 2x. Şunun aldığı yol şu ikisini topla bakayım. 7 4 daha 11 910. 910 artı 2x değil mi? İşte bundan bunu çıkart diyor. Çünkü bunun aldığı yol öbürünün aldığı yoldan ne kadar fazladır diye soruluyor. Klasik bir taban sorusuymuş. Başta okuyamadık soruyu ama neyse. 910'dan 570 çıkınca kaç kalıyor? Ee, sonu dörtlü bir şey olacak sanırım 340 yapıyor arkadaşlar evet burası 340 yaptı ee, 2x'ler de birbirini götürdü dolayısıyla cevap ne çıktı 20. soruda Cihan çıktı arkadaşlar geldik 21. soruya bir katlama sorusu abc ikiz kenar dik üçgenini evet abc ikiz kenar dik üçgeni şöyle bunun devamı bak buradan geliyor bunun devamı buradan geliyor katlanmış halde göstermiş biz katlanılan hali geri doğru da açıyorduk e burada açılmış halde var şurası katlandı buraya geldi ve bu bir ikiz kenar dik üçgenmiş. Hemen 45'leri şöyle bir yazalım. Hocam üst üste binan açılar eşit. E burası da 45. üste binan açılar birbirine eşit. Tamam. D ile BC birbirine paralel. D ile BC birbirine paralel. E hocam katladığın zaman bu buraya geldi ya. Bununla da yine bu paralel oldu mu? Oldu. E madem paralellik var. Burada güzel bir şey çıktı. Şununla şu paralel ya. Z'den dolayı burası da 45 derece oldu. Z'den dolayı burası da 45 derece oldu. E 45'lerden dolayı bak güzel bir şey geldi. Burası da 45 burası da 45. 45 45 90 oldu. 45 45 90 oldu. Hatta yöndeşlikten dolayı burası da 45. Yöndeşlikten dolayı burası da 45 oldu. Evet AB ve AC'yi eşit vermişti zaten. Tamam. CC üstü de 6 köküymüş. CC üstü. Hocam katlamalarda üst üste binen kenarlar birbirine eşit. Burayı da 90 bulduk ya. Burası da 90. Hop şuradaki uzunluğu bize vermiş. 6 ki. Burası 6 kök ise bunlar da 6 6 yaptı mı yaptı. X dik üçgen burada da var. Burası da 6 yaptı. E sonra 6 6 ise burası 6 kökü. Aynı mantıktan dolayı şu ikizkenar yamuk ya da karşısında kenarlar para veriyor. Burası 6 ise burası da 6 yaptı. Katlamadan dolayı burası da 6 yaptı. Ondan sonra ikizkenarlıktan dolayı burası da 6 yaptı. Şuraları kaldı sanki. Orayı da bulacağız. B, C üstü, E, yamuğunun alanı. B, C üstü, E, D yamuğunun alanı. Yani aslında şu yamuğun alanı isteniliyor bizden. Şurası kaldı. Burayı kullanacağım ben. Neyi kullanmadım soruda? Sıkıştığın zaman benim gibi düşün. Neyi kullanmadıysan ona bak. Neyi kullanmadın? Ağırlık merkezi G'den geçiyor. Hocam ağırlık merkezi burası ya. Ağırlık merkezini hatırlayalım. Ağırlık merkezinden paralel çizildiği zaman yukarıdan aşağıya 2'ye 1 oran yok muydu böyle? Vardı. Niye? Şurada 2'ye 1 oran olduğundan dolayı. Burada da 2'ye 1 oran olacak. E hocam 2'ye 1 oran var burada. Tamam. Şurada da 2'ye 1 oran olacak o zaman. Burası 6 ise burası 12 olacak. Yani buraya ne kaldı o zaman? 6 kaldı. Çok güzel. O zaman her şey çıktı meydana. Niye? Burası 12. Burası da 12. 12 12. Burası 12 kökü yaptı. Sonra 18 18. Burası da 18 kök yaptı. Benden şu yamuğun alan isteniliyor. Daha doğrusu bu yamuğun alanı isteniliyor. Bu da alt taban artı üst taban çarpı yüksekliği bölü 2. Yüksekte çıkar mı? Çıkar. Burası 6 ise köküye bölünmüş hali. Burası 3 köküydür. Alt taban artı üst taban 30 kökki yaptı. Çarp yükseklik yani 3 kökki bölü 2 bize alanı verecektir. Şunun da şunun çarpımı 2 yaptı bölü 2 de gitti. 30 ile 3'ün çarpı da kaç yaptı o zaman? 90 yaptı. Yani o 21. soru edremit oldu. Geldik 22. soruya. Aşağıda ön yüzü 4 özdeş yamuk biçimindeki ahşabın herhangi ikisinin birer kenarı çakışacak biçimde birleştirilmesiyle oluşturulmuş bir avizenin önden görünümü verilmiştir. Ya bunlara ikizkenar yamuk diyebilir miyiz? Büyük ihtimalle ikizkenar yamuk deyip çözenler olmuştur. Doğru ama ben kafanızda soru işareti kalmasın bunun ikizkenar yamuk olduğunu size ispatlamaya çalışayım. Şimdi şu iki kenar çakışmış mı? çakışmış. Ben bu kenara A diyecek olursam, farz edelim kenar değil. O zaman burası B ise, A'ya B şeklinde yamuksa bu da A'ya B şeklinde bir yamuk olacak. O zaman burası A olacak. Bu da A'ya B şeklinde bir yamuk olacak. O zaman burası B olacak. Bak bu da A'ya B şeklinde bir yamuk. Şimdi burada B kenarını gören açı burada nokta açısıysa Bunlar eş yamuk ya. Burada da B'yi gören nokta açısı. Burada da B'yi gören nokta açısı diyebilir miyiz? Evet. Burada güzel bir şey çıktı. Buraya alfa alfa dersem. Burası ne oldu? 180 eksi alfa oldu. Burası da 180 eksi alfa oldu. Buna kare şeklinde mi demiş? Evet. Kare şeklinde demişti burayı. Değil mi? Yamukların toplam alanındaki karenin. Evet kare şeklinde demiş. Hocam burası 90. Bu açılarda eşitse. 360'dan 90 çıkart. Kaç geliyor? 272'ye böl 135 135 yapacak. Açıların eşit olduğunu bulduk. E o zaman ben burada kaçıya ne buldum? Alfayı 45 derece olarak buldum. Aynı mantıkta şu B'yi görene çizgi dersem B'yi gören şu B'yi görene yok burada B'yi görene nokta demiştik. Burası da nokta açısı zaten. Şu A'yı görene çizgi dersem buradaki A'yı gören açısı da çizgi açısıdır. Ha ben buraya beta dersem burası da beta ise o zaman burada kaçıyla da burada kaç eşit midir eşittir? E burası çünkü 180 eksi beta burası da 180 beta. E burası 90'sa hocam 270 kalıyor 360'a tamamlayan açısı. 2'ye böl 135 derece geliyor. Burası 135 burası da 135. Dolayısıyla buradaki açı da ne oldu? 45 45 oldu. He, güzel bir şeyi yakaladık. Bak gerçekten de ikizkenar yamuk olduğunu ispatlamış olduk. Öyle ezbere gitmeyelim. Buraları 45 45 çıktı. Burası da 45 45 çıktı. Yani bizim buradaki yamuklarımız ikiz kenar yamuk şeklinde çıktı. İçerideki de zaten bir kareydi. Büyü de bir kare mi oldu? Evet. Karenin 45-45 olduğu için köşegeni şeklinde bu. Devamı köşegen olur. Devamı köşegen olur mu? Olur. Şimdi bize demiş ki yamukların toplam alanı işte karenin 3 katıdır. O zaman ben buraya a a a a a diyecek olursam. Burası 4 a ise tüm alan ne olacak? 3 katı olacak. Yani 12 a olacak. Hocam 4A'sı burada 8A kaldı bunlara. E bunlar 8A ise 8A ise buradaki da ne olmak zorunda? 2A şeklinde olmak zorunda. Şimdi buna göre dıştaki karının çevresinin içteki karının çevresinin oranı nedir diye soruluyor. Arkadaşlar benzerlik alan ilişkisi var burada gördünüz mü? E buradaki benzerlik oranının karesi alanlar oranı eşit değil mi? Yani şuraya A buraya B diyecek olursam benzerlik oranı A bölü B. Alanlar oranı A bölü 2A değil dikkat. Bu üçgenin alanıyla şu üçgenin alanı. Ya da şöyle de diyebilirsin. Hocam kareler de benzer. Karenin alanı ve büyük karenin alanı şeklinde de gidebilirsin. A üçgen benzerliğini yakaladık burada. A bölü B alanlar oranı A bölü 3A. Benzerlik oranının karesi alanlar oranı eşit. Her iki tarafın karek günü alırsam burası 1 bölü 3 geldi. O zaman A bölü B neye eşit oldu? 1 bölü köküçe eşit oldu. Ama bana dıştaki karenin çevresinin içteki karenin çevresine oranı isteniyor. Yani 4b bölü 4a isteniyor. 4'ler sadeleşince b bölü a isteniyor. a bölü b 1 bölü kök ise b bölü a da ne yapar? kök yapar. Dolayısıyla örnek 22 C han çıktı. Geldik örnek 23'e. Yukarıdaki ABC'de dik yamuğunda. Şu paralellikler verilmiş. E F ile BC birbirine paralel verilmiş. E otomatikman burası da paralel mi paralel? BC'yi kaç vermiş? 16 vermiş? DC'yi kaç vermiş? BC'yi vermiş ve DC'yi vermiş 15 vermiş. ABCD yamu, AD kenarı EF boyunca ok yönünde katlandığında BC kenarıyla çakışıyor. Sen bunu aldın buraya getirdin. BC kenarıyla çakışıyorsa bunların birbirine eşit olması gerekir mi arkadaşım? Evet. Çünkü bu kenar buraya gelecek. Dolayısıyla bunlar da birbirine eşit olmak zorunda. Tamam bunların birbirine eşit olduğunu bulduk. Katlama sonucunda D noktasının yeri yeni yeri. Sen bunu böyle katladın. D noktasının yeni yeri hop şuraya gelmez mi? Hatta katlanmış halini tam göstereyim size. Bak şuradaki üçgen şuradaki yamuk. Alt tarafta şöyle oldu kardeşim. Tam göstereyim. Alt tarafta tam şuraya denk gelmiş oldu. Katlanmış halide. D noktasının yeni yeri de D üstü oldu. Şimdi sen burada katlama alırken böyle katlama alırken şuradaki da aynı doğru üstünde gidiyor. 90 derece olmak zorunda mı? Olmak zorunda. Katlanma sonucunda D noktasının yeni yeri D üstü olduğuna göre D üstü F C. D üstü F C. Üçgenin alanı kaç birim karedir diye soruluyor bize. Bir verilen uzunluklara da bakalım şimdi ad uzunluğunu 7 vermişti bc uzunluğunu 16 vermişti 7 iken burası da 7 buraya kaç kaldı o zaman 9 kaldı sonra ne var bir de dc'yi de 15 vermişti 9 15 ne üçgeni 9 12 15 üçgeninden 12 çıktı bunlar birbirine eşit e bunlar da birbirine eşit yani burası da 6 ya 6 oldu şimdi benden şu üçgenin alanı isteniliyor bir üçgen alan nedir taban çarpı tabana ait yükseklik bölü 2'dir Yüksekliği çizecek olursam hocam bak burası 6 iken burası da 6 olur mu? Olur. O zaman üçgenin alanı 9 çarpı 6 bölü 2. Yani sadeleştirmeyi yapacak olursam 3 kere 9 27 çıkar. Dolayısıyla e örnek 23 cehan oldu. Geldik örnek 24'e. İkiz kenar yamuk. Evet AB kenarının uzunluğu 10 metre olan dikdörtgen biçimindeki konteyner 17 metrelik 2 halatla taşınmak için kaldırılmış. P ile E noktalar arasındaki uzaklık 26 metre olmuştur. Tamam şöyle P ve E makaraları 7'şer metre sarıldığında arkadaşım 7 metre sarıldığında sen bunu 7 metre sardığında şuradaki uzunluk değişmeyecek bak dikkat 7 metre sardığında bu uzunluk değişmeyecek şu şöyle mi gelecek yani şu uzunluk yukarı gelecek şöyle yukarı geldi güzel bir soru e, o zaman bizim 7 metre sarıldığında iplerimiz de böyle mi olacak arkadaşlar evet sen bunu 7 metre sardığın zaman 17 iken buraları kaç olacak? 10 olacak. Burası da 10 olacak. E buradaki uzunlukta zaten 10. İşte bu şekilde sarıldığında konteyner kaç metre yükselmiştir diye soruluyor. Yani şuradaki yükseklik soruluyor bize. O zaman ilk baştaki yamuğun yüksekliğini bulalım biz. İlk baştaki yamuğumuz ne? Şöyle hocam ilk baştaki yamuğumuz şurası 26 burası 17 burası da 17 burası 10. Ne yaparız? Hocam dikmeleri çizeriz. X kenar yamukta olmazsa olmazımız dikmeleri çizdik. Burası 10 yaptı. Tamamı 16. İki eşit parçaya böldü 8 8. 8 15 17'den burayı 15 bulduk. İlk baştaki yüksekliğimiz şuraya kadar kaç? 15. Buradaki yüksekliği bulalım şimdi. E hocam burada da şu dikmeleri çizecek olursak eğer 10sa burası da 10 yaptı. Bunlar birbirine eşit. E tamamı 26 idi. 10 çıkarttığımızda 16 yaptı bunlara. 8 8 kaldı buralara. 8 10 ne üçgeni? 6 8 10 üçgeninden burayı 6 bulduk. E şimdi yüksekliğimiz 6 oldu. E şuraya kadar olan kısım zaten 15'ti. Şuradaki ne kadar yükselmiştir diye soruluyor bize. 9 yükselmiştir yerden. Evet yıldız hak ediyor mu? Hak ediyor. Tam olarak böyle sınavda çıkmaya aday bir soru arkadaşlar. Vay efendim bunu böyle 7 metre sardığımızda ipin yani şu yüksekliğin aynen buraya geleceği. Şuradakilerinde 11'im 11'im olacağı. Tamamıyla çok yeni nesil bir soru. Çok da güzel bir soru olmuş. Gerçekten sizi bu sorular çok iyi bir şekilde geliştiriyor. Ve bunları çözerken ben aşırı derecede zevk alıyorum. Siz alıyor musunuz? Ya sanıyorum ya. Valla ben çok zevk alıyorum. Geldik örnek 25'e. Aşağıda verilen ABCD yamo D köşesinden AC köşe geni boyunca katlanıyor. Evet burası 6'ydı. Katlama sorularında ne yapıyorduk? Eski halini şöyle bir geri açıyorduk kardeşim. Açtık mı eski haline geri? Evet. Burası 6. E burası da 6. E katlama yapılmıştı. Şu kenarda buraya mı denk geldi? Evet. Üst üste binen açılar da birbirine eşit. Şunlar eşit. Şunlar da eşit. E burası 12 idi. Burasına ne kaldı o zaman? 6 kaldı. Sonra bir şey daha demiş, B A, D üstü. Bakalım. B A Şuradaki açıyla C A D üstü. C, A, D üstü. Hmm. Burası da nokta açısı verilmiş bize. Tamam. Niye tamam? E, açıların eşit olduğunu gördük sadece. Eyvallah. Şurası da nokta açısı diye bulduk. Devam edelim. ABCD abcdm'un yüksekliği nedir diye soruluyor bize şimdi burada ne yapacağız arkadaşlar öncelikli olarak ben şunu fark ettim açı ortaylar olduğunda biz genelde neye dikkat ediyoruz z'ye bak dikkat et şurası alfa burası alfa burası alfa ya şimdi bu açıların eşitinde kullanacağım hocam şurada bir z var z'den dolayı burası iki alfaysa burası da iki alfa oldu mu oldu e bu açılar da birbirine eşit hocam burası da iki alfa oldu Hatta 2 alfa olduğundan dolayı x kenar çıktı. E burası 12 ise burası da 12 olacak mı? Olacak. Yani şurayı ne bulduk? 12 bulduk. Sonra ne yapacağız peki? Sonra burada dikkat et. Hem açı ortay var hem de kenar ortay var. Hem açı ortay hem kenar ortay nerede oluyordu arkadaşım? Hocam ikiz kenar üçgende yani şu kenarla da şu kenar eşit olacak. Burası da 12 oldu mu? Oldu. Aa ne çıktı karşıma? 12, 12, 12. Eşkenar üçgen çıktı. Yani 2 alfa dediğim 60 Burası 30 Burası da 30 Burası da 60 oldu mu oldu ABCD yamuğunun yüksekliği isteniliyor bizden Yamuğun yüksekliği de budur Açıyı da bulduk ya artık biz Hocam şurası 90'ın karşısı bak 60-90 30 çıktı 90'ın karşısı 12 ise 30'un karşısı 6'dır 60'ın karşısı da 6 3 olur mu? Olur Dolayısıyla cevap balıkesir çıktı arkadaşlar Ya şu katlama sorularında Özellikle paralel kenarda yamukta dikdörtgende karede katlama yapıldığı zaman şöyle z'ye dikkat edin arkadaşlar üst üste binen açıların birbirine eşitliğini kullandıktan sonra genellikle bir x kenarlıkta çıkıyor aklının bir köşesinde bulunsun tamam evet böylelikle örnek 25 balık kesir çıktı ve geldik son soruya yani örnek 26 ya ne diyor bakalım soru kesip başka bir yere koyma sorusu. Yani ne burada neyi kullanacağız? Eş yapıyı kullanacağız. Verilen bilgilere bakalım. Şekil 1'de verilen ikizkenar yamuk biçimdeki tahta parçası EF orta tabanı boyunca kesiliyor. Bu bir ikizkenar yamuk ya. Şöyle ikizkenar yamuk olduğundan dolayı iki tane çift ise bu da iki tane çift çizgi olacak. 60sa burası da 60 olacak. Bu şekilde kesip başka bir yere koymalı sorularda arkadaşlar eş yapıları kullanacağız. Kenar uzunluklarının birbirine eşitliğini kullanacağız. Hatta yeri gelecek açı eşitlerini de kullanacağız. O yüzden açıları da yazmak çok önemli. 60sa buranın 120 olması, buranın 120 olması. 60sa önde eşitten dolayı buranın 60, buranın 60 olmasını kullanacağım. Evet, şuradaki büyük yamukta şuranın 60 60 olduğu önemli. Şunlar paralel ya. Paralel olduğundan dolayı Z'den dolayı buradaki açı 60 derece çıktı mı? Çıktı. Burası çift çizgi çift çizgi. Hatta burası da çift çizgi çift çizgi oldu mu? Oldu. Şimdi bize başka ne verilmiş? E4'da bana bu önce kesilip iki parçaya ayrılıyor. Ardından üstteki parça alttaki parçanın altına şekil 2'de gibi bir yerleştiriliyor. Başlangıçtaki ABCD yamunun yüksekliğini 8 kök 6 olarak vermiş. O zaman ben de 8 kök 6'yı kullanayım. Hop şöyle bir dik çizecek olursam. Şurası 8 kök 6'ıysa. 60'ın karşısı 8 kök 6 ise 30'un karşısı ise kök e bölünmüş hali 8 kök 2'dir. 90'ın karşısı da ne olacaktır? 2 katı. 90'ın karşısı da 16 kök 2 olacaktır. Yani çift çizgi dediğim yeri ne bulduk arkadaşım? 8 kök 2 olarak bulduk mu? Bulduk. O zaman buraya bir 8 kök 2 yazayım. Hocam burası da lazım olacak bana. Hmm. Buradan sonrasını ne yapacağız? Hocam bu bir ikizkenar yok. İkiskener mutluğunda ne yapıyorduk? Dikmeler. Dikmeler bizim için önemliydi. Şuradan da bir dik çizsem... Burası ne oluyor? Aynı şekilde ayırtlı yerler birbirine eşit olduğundan burası da 8 köklü oluyordu. E ben buraya bir A dersem yukarısı da A mı oldu? Evet dikkat et. Küçük yamuğun üst tabanı A. Hocam küçük yamuğun üst tabanı A. Tamam. Sonra büyük yamuğun alt tabanı var burada. Büyük yamuğun alt tabanı da A artı 16 kökü değil mi? Evet burası A artı 16 kök 2 ise A'sı buradaysa buraya 16 kök 2 kaldı. Ana ne çıktı burada? Hocam şurası da 8 köküydü, 8 kökü, 16 kökü ve 60 derece var. Ne yaparsınız? kosinüs diğerlerin saçını başını yolasım geliyor. Yapma kardeşim kosünüsü. Ne kosünüsü ya? Ha uğraş 16 kökünün karesini al, 8 kökünün karesini al. Sen buradan uğraşırsın. Bana ne? Demem. Sen benim öğrencimsin. Benim öğrenciymsen şu an özel açı mantığını artık öğrenmiş olman lazım. Ne yaparsın burada 60'a ait hocam bir dik çizerim olay biter demen lazım. 90'ın karşısı 8 kökki ise 30'un karşısı kaç yapar? 4 kökki yapar. 16 kökkiydi. Buraya 12 kökki mi kaldı? Evet. Sonra burası 30'un karşısı 4 kökki ise 60'ın karşısı kökü 3 katı. 4 kök 6 yapar. Sonra bu da burada Pisagor. 12 kökünün karesi ve 4 kök 6'nın karesini yapıyor musun yoksa? Yapma. Bak aşağıya çiziyorum. Bak bak bak bak. Onu da yaparsan kızarım. Burası 12 kök Burası 4 kök 6. 6. Pisagor bağıntısı yapacaksın. X'i bulacaksın. Şu ikisindeki ortak çarpan 4 değil mi? 4'ün kök 6 katı. Burası da 4'ün kaç katı? 3 kök 2 katı değil mi? E o zaman x de neye eşit olacaktır? 4'ün kare içinde diğerlerinin kareleri toplamı. Yani bunun karesi kaç? 18 artı. Bunun karesi kaç? 6. Yani X'i buradan 4 kök 24 buluruz. Kök 24 de 2 kök 6. Yani 4 çarpı 2 kök 6'dan. Cevabı da böylelikle ne buluruz? 8 kök 6 olarak buluruz. Yani cevap böylelikle Akçay çıktı arkadaşlar. Örnek 26'da. Ve böylelikle bitirdik mi arkadaşlar durumu? Bitirdik. Sırada ne var? Paralel kenar var. E o zaman ne diyoruz? Bir sonraki videoda. Yani 9. gün 2. videoyla bitirdik. Yine güzel geçti ya bence. Çok güzel sorular görüyoruz arkadaşlar. Tekrar kampı gerçekten benim çok içime siniyor. 9. günde çok güzel bir şekilde bitirdik. Sırada paralel kenar. Bir sonraki gün 10. günde paralel kenar konusunda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.